Evet arkadaşlar yine kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zayıflamayla ilgili bir kürümüz var arkadaşlar. Hem yağ yakar hem zayıflatır. Önce malzemelerimize bakalım. Zencefil var. Bakın gördüğünüz gibi zencefil var. Sonra karanfilimiz var. Sonra tarçınımız var. Ve 3 su bardağı suyumuz var. Bu kaynamış su arkadaşlar tabi olacak. Bu demleme şeklinde yapılıyor. Şimdi bunu nasıl yapılıyor? Şimdi bakın bir tatlı bir çay kaşığı bakın çay kaşığını görüyorsunuz. Bir çay kaşığı zencefili suyun içine koyuyoruz. Bir çay kaşığı koyduk. Ondan sonra bir tat bir çay kaşığı tekrar çay kaşığı ölçüsünü kullandık. Karanfil onu da koydu. Sonra bir adet tarçınımız var arkadaşlar bakın. Onu da koyduk. Gördüğünüz gibi bunların hepsini koyduk biraz karıştırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırdık bu şimdi arkadaşlar demlenecek kendisi aynı çay demler gibi 10 dakika boyunca bunu demleyeceksiniz arkadaşlar bu şekilde bunu nasıl kullanacaksınız şimdi bunu yemeklerden bir saat önce sabah ve akşam arkadaşlar kullanacaksınız Yemeklerden 1 saat önce 1 hafta boyunca kullanacaksınız bunu. Tabii bu ne işe yarıyor? Önce onu söyleyelim. Şimdi bunu yaptığınız zaman metabolizmayı hızlandırıyor arkadaşlar. Tokluk hissi veriyor. Karıştıralım bir taraftan. Tokluk hissi veriyor. Vücuttaki toksinleri atıyor. Yabancı maddeleri atıyor. Yağları yapıyor arkadaşlar. Tabi bunu tüketirken beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Yağdan, şekerden, bu tür yiyeceklerden. Un, tuz, şeker mesela atalarımızın dediği gibi. Bundan uzak durmanız lazım. Spor yapmanız lazım. Ve bol bol su içmeniz lazım arkadaşlar. Bunları yaparsanız bu size kür yardımcı olur. Yemeklerden sabah akşam yemeklerden önce bir saat önce bunu içiyorsunuz. Ve söylediklerimiz şeylere dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada zencefil, karanfil ve tarçın kullandık. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bunların da tabii çok özellikleri var. Faydaları var arkadaşlar. Ee, bu arada bize abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız bu e, videolarımı size gelecek arkadaşlar. Hemen şöyle böyle yakından gösteriyorum. Bakın niye biz bunu cam e, kavanoza yaptık. Siz daha iyi görün diye arkadaşlar bu şekilde yaptık. Kaynamış suyunu bunun içine koyduk. Kaynar kaynaman sonra malzemeleri koyduk. Şimdi bu malzemeler ne işe yarıyor? Ayrı ayrı yararları neler? Kısaca onlara bakalım. Evet arkadaşlar kullandığımız malzemelerin faydalarına bakalım şimdi zencefilin faydalarına bakalım. Zencefil mide bulantısına iyi gelir, özellikle hamilelerin mide bulantısını gidermek için kullanılabilir. Şişkinlik ve kolik gibi sindirim problemlerine iyi gelir. Mide bağırsak iltihabını giderici madde olarak kullanılır. gıda zehirlenmesine karşıdır. Terletici ve ateş düşürücüdür. Öksürük grip ve soğuk algınlığında kullanılır. Solunum yolları hastalıklarında tüketilir ısıtıcı ve yapıştırıcı etkiye sahiptir, metabolizmayı hızlandırıcıdır, zayıflatma diyeti tutanlar için yardımcıdır. Karanfilin sağlığa faydaları neler? Diş ağrılarını giderir, bulantı ve kusmalara karşı iyi gelir, öksürük ve kötü nefes kokusunu giderir, sinüzite iyi gelir, şişkinliğe giderir, soğuk algınlığına iyi gelir, yorgunluğu giderir, strese karşı iyi gelir, deri için karanfil çok faydalıdır, akneleri giderir. Tarçının sağlığa faydaları neler arkadaşlar? Kan şekerini dengeler, mantan enfeksiyonlarına karşı şifalıdır, nezle ve karın ağrılarını giderir, bağırsak sorunlarını giderir, tarçının kanser önleyici etkisi vardır, zihni açar ve beğene katkı sağlar, kolesterolü düşürür, soğuk algınlığı, baş ağrısı ve küsüre iyi gelir, Alzheimer hastalarının engelleyici özelliği vardır, depresyon ve sinirli halini giderir, virüslere karşı savaşır, Parkinson hastalığını engelleyici özelliği vardır. Tarçın çayının faydaları Antoksidin özelliği olan tarçın çayı özellikle sigara, alkol ve bunlara benzer ürünleri tüketen kişilerde alkol ve sigaranın verdiği zararları azaltır. Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelir, bağırsaklarda oluşan gaz, şişme gibi hissi giderir ve bağırsakların görevlerini maksimum derecede yerine getirmesi için yardımcı olur. Hazımsızlık ve mide şikayetlerini giderir. Özellikle kan şekerinin dengelenmesinde önemli rol oynar. Stresle mücadelede metabolizmayı güçlendirir. Strese neden olan fiziki etkenleri azaltır. Üşüme sorunu olanlar için alternatif bir çözümdür. Özellikle kış aylarında ayaklarında ve ellerinde aşırı üşüme hissedenler için 1-2 fincan tüketerek sorunu çözebilirler. Tarçın çayının kan inceltici ve kan akışını hızlandırıcı özelliği olduğu için hızlanan kan sayesinde vücudu ısıtır. Kabuk tarçının faydaları. Kabuk tarçın en az diğer bazülasyonlar gibi etkilidir. Özellikle doğal antibiyotik görevi üstlenmekte ve alerjik hastalıklara şifa olabilmektedir. Özellikle kış aylarında görülen nezle grip gibi hastalara iyi gelir. Ağız içerisinde mantar gibi enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir. Bir hafta boyunca günde 2-3 bin can tüketilmelidir. Bağırsak enfeksiyonlarına ve mide ağrılarına iyi gelir. Gıda zehirlenmesine kabuk tarçın faydalı olur. Hisar vakalarında önleyici etkileri vardır. Tarçın suyunun faydaları Tarçın suyu, öğütülmüş tarçın tozlarını suya katıp kaynatarak elde edilir. Fakat e, salataları ve bazı yemeklere toz halinde katılarak da kullanılabiliyor. Tarçın tozu bir nevi doğal antibiyotik görev görür. Bağırsak iltihaplarına ve bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olur. Kanı inceltip hızlandırdığı için damar tıkanıklarına engel olur. Damarlara faydasından dolayı kalp hastalıklarından korur, öksürüğe ve ishara iyi gelir, işte açar. Metabolizmayı kuvvetlendirir ve vücudun direncini artırır. Evet arkadaşlar, şimdi bu kürümüzdeki malzemelerin faydaları da bunlar. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün kürlerimize videolarımıza oradan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın, izlemeye devam edin. Teşekkürler.